Şu anda TÜBİTAK Başkanı Hasan Sert Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Öncelikle onur verdiniz. Bu güzel Teşekkür açılışta, ]iniz. bu güzel Ceylan e, İnşaat'ta yıllardır tanıyorsunuz. E, başarıları takip ediyorsunuz. Tabii. Bugün önemiyle ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii, e, Türkiye'de yaklaşık 175 üniversite var. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri vesaire. Ve 5,5 milyon civarında da öğrenci var. Bunların yarısı da kız öğrenci ve bunların %85'i de kendi şehirlerinin dışında okuyorlar. Doğru. Ve çok sıkıntılarla, problemlerle boğuşup varoluş sevdasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada onlara göz kulak olacak insanlara e, ihtiyaç olduğu gibi aynı zamanda böyle mekanlara da ihtiyaç var. Onun için bu para kazanma arzularının dışında bir hizmet amaçlı aynı zamanda hem de ticari düşünülebilecek bir çalışmaydı. Onun için böyle e, devletin, ülkenin ee, parmak bastığı önemli e, bir konuya e, değindikler için ve bu sektörde bir çalışma yaptıkları için ben kutluyorum. Tabii burada evet. yapılan yatırımı parasal olarak düşünecek olursak buraya yapılan emeği buraya yapılan yatırımı değiştirsek belki çok şeyler başka yerlerde kazanabilirler. Ama bu her şey demek değildir. Ülkenin bir ihtiyacına cevap verecek çalışmayı yapmak lazım. Bu noktada e, bu işletmeleri ayağa kaldırmak, bunları e, faal duruma geçirmek büyük bir yürek ve büyük bir fedakarlık istiyor. Ondan dolayı arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Ve ııı e, übet ediyorum bu üç kişilik e, yurt buralara bu bölgeye küçük de olsa bir ekonomik katkı sağlayacak. İyi e, iyi yetişmiş insanlar ülkemize katkıya sağlayacak. Buralardan mezun olan gençler milletimize, memleketimize hizmet edecek. Bu açıdan ben bu duyarlılığı gösterdiklerini tebrik etmek istiyorum. Daha büyütsünler, bu işlerden lezzet alsınlar, kar yapsınlar, mutlu olsunlar. Mutlu olduktan sonra bu işleri büyütsünler, zincirler inşallah. olursun. Inşallah. E, bu kritik dönemde ııı e, hizmetlere devam edelim. Şimdi başkanım e, Ozan Bey'e soralım. Ozan Ceylan ııı e, Ceylan inşaatı yönetik kurulu üyesi. Şimdi tabii böyle bir ticari e, yatırımda başka ticaretler fabrika açılabilir. Siz destek veriyorsunuz. Tüm siyaset olarak ama şu anda e, böyle bir şey esaslar isti dışarıdan bakıldığı zaman. Çünkü böyle bir lokasyonda böyle bir araşmak kolay değil. Hem konfor hem hizmet en önemsi hizmet. Ozan Bey siz başkanımdan büyük destekler aldınız. Her zaman siz de bir herhalde. Siz neler söyleyeceksiniz? TÜMSİAD başkanımıza, Doktor Hasan Sarp e çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Başkanımın da değindiği gibi eğitim sektöründe CELAN inşaatı olarak inşallah bir beraber başladık. ve Devamında geleceğini düşünüyoruz. Burada 350 kişilik kapasiteli kız öğrenci yurdumuzda bu dönem bu faaliyete başlayacağız. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. tabii şu anda inşaat projesi çok iyi bir şekilde devam ediyor. Fikir tabii olsun, başka projeler olsun. Eee burada böyle bir hayırlı bir işi aynı zamanda sadece ticari değil. Yapmanızın ana nedeni neydi Ozan Bey? Ya biz eğitim sektöründe de olmak istedik. Dediğiniz gibi yani 1995 yılından beri inşaat sektöründeyiz. Fikirtepe'de de kentsel dönüşüm projelerimiz var. Onlar da devam ediyor. E inşallah bu yıl eğitim sektöründe de şirketimizi faaliyete geçirdik. Ve bundan sonraki de yatırımlarımız bu şekilde devam edebilir. Şimdi Hasan Bey gibi bakıyoruz. Gelen konuklarımız hakikaten sevenleriniz, size destek olanlarınız. E bu destek tabii ticari demek istemiyorum. Burada manevi destekler de gayet görüyoruz burada öyle değil mi Hasan Başkanım? Ee, burada önemli bir konu. Ee, Tabii e, herkesin sevgi, saygısı. Türkiye'nin başka bir sermayesi yok. Entelektüel ve iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Zaten bugüne de bu insanlar getirdiler Türkiye'yi. Insana yatırım diyebilir miyiz? Dolayısıyla biz bu kaynağımızı iyi kullanmak zorundayız. Rantabül kullanmak zorundayız. Ve verimli kullanmak zorundayız. Bizim diğer ülkeler gibi yeraltı kaynaklarımız, petrolümüz, doğalgazımız, Avrupa'daki gibi üstün teknolojilerimiz yok iyi yetişmiş bir avucu insanla bu ülkeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan da o iyi yetişmiş insanlar çıkacak i̇nşallah. ve memlekete hizmet edecek. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnşallah. Biliyorsunuz bu sözü. İnşallah eee evet. bu tabii. konuda daha da farklı farklı yerlerde, daha da güzel yerlerde Ceylan Kız Öğrenci Yurdu bütün Türkiye'de yayılır inşallah diyoruz. Ümit ediyoruz. Inşallah. Ki. Çok Tek, teşekkür ederiz.